Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. T.Y.T. geometri Soru Bankası kitabında benzerlik konusundaki dik üçgen benzerlikleri testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla. 2 ya da 2'den fazla olunca hemen alfa beta açılarına dalarız. Alfa beta beta 90 sıradaki alfa alfa 90 sıradaki beta. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Evet şuradaki üçgenden başlayalım. Alfanın karşı 8 bölü. Alfanın karşı 6 Beta'nın karşısı burada 12, beta'nın karşısı burada x. 2'ye bölsen 4, 2'ye bölsen 3, 4 ile 12 adelesi 3, 2, 3 kere 3, 9. Yani x'i de içler dışlardan ne buluruz? 9 olarak buluruz. Örnek 1, 9 çıktı. Geldik örnek 2 Evet, Pisagor bağıntısından çıkmayan sorularda 90'lar 2 fazla olunca alfa, beta'ya dalarız. Alfa, beta, tamamı 90 oldunlar. Alfa, alfa 90'sa beta. Evet, şu üçgenle şu üçgenle oldu? Benzer oldu. E o zaman burada alfanın karşısı 3 bölü buradaki alfanın karşısı 6 dur hiç bunu yazmayalım Şunu alışalım artık alfanın karşısı 3ken alfanın karşısı 6 1'e 2 oran var o zaman 90'ın karşısı burada 4ken burada da 8 olmak zorunda x dolayısıyla 3'ü buradaysa 5 diye bulunur yani cevabı 5 bulduk geldik örnek 3'e e, burada bir kare verilmiş kare verildiği için bunlar kaçar derecedir 90 derecedir 90'ları sırtları da 90 burası da 90 90'lar dik üçgenden çıkmıyor ve 90'lar ikiye'dekinden fazla dal alfa beta ya alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta beta 90 alfa alfa 90 beta e, ne oldu üçgenler benzer oldu ama dikkat et şu üçgen şu üçgen şu üçgen bir de büyük üçgen hocam dört tane üçgende birden benzerlik uygulayacağım hayır ne yapacaksın kenarları belli olan üçgenlere bakacaksın şu x ken, burası da x burası da x burası da x değil mi evet iki kenarı belli olan üçgen seçeceksin Mesela bir tanesi budur. Hocam 1 ve x var. X de kenardan sayılır. Şunu seçebilir miyiz? Hayır. iki kenarı yok. Şunu seçebilir miyiz? Evet. Evet şuradaki üçgenden başlıyorum. Beta'nın karşısı 1 bölü. Beta'nın karşısı x eşittir. Alfa'nın karşısı x bölü. Alfa'nın karşısı 4. İşler dışlar x kare eşittir. 4'ten x ile böylelikle 2 olarak buluruz. Evet örnek 3. 2 çıktı. Geldik örnek 4'e. Evet yine bir kare verilmiş kare verildiğinden dolayı 90 90 90 90 mıdır burası sırtları da 90 burası da 90'ı yerleştirdik. Karenin bir kenar uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Ali Bey uzunluğunu 15 vermiş. E hocam şunun tamamı 15 ise buraya 15 eksi x kalır. Sonra BC uzunluğu 10 ise buraya da ne kaldı 10 eksi x kaldı arkadaşlar. İstersen şöyle yap hocam şu üçgen sonra bu üçgende benzerlik yapabilirsin ama dur açıları yazmadık açıları bir yazalım öncelikle. 90'larda var açıları bir yazalım. Alfa, beta, beta 90. Alfa, alfa 90, beta. Sonra ne yapacağız? Hocam üçgen seçimi yapacağız. Mesela bu iki kenar var. Bunda da iki kenar var. Ama her ikisindeki iki kenar x'li. xli. Bir de büyüğü var burada. Büyükte de, de 15'e 10 değil mi? Evet. E, büyük üçgeni de seçebilirim. O zaman şunlardan bir tanesini seçeyim. Mesela bunu seçeyim. Bir de büyüğü seçeyim. Evet burada alfanın karşısı x bölü. Büyükte alfanın karşısı 15. Yani şu küçük üçgenle büyük üçgeni seçtim arkadaşlar. Çünkü o da alfa beta 90'lı. Neye eşittir arkadaşım? Beta'nın karşısı küçükte 10-x bölü büyükte de 10'a oranına eşittir. Bakın daha kolay çıktı. Diğer türlü hani x bölü 15-x 10-x bölü x diyecektik arkadaşlar. O da bizi işlem kalabalığına itecekti. Sadeleştirsen 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 2, işler dışlar yapsan 2x eşittir 30-3x olduğundan 5x eşittir 30 çıkar ve İkisi de böylelikle ne buluruz? 6 olarak buluruz. Evet cevabı böylelikle ne bulduk? 6 bulduk. 4. soruda geldik 5'e. Evet Pisagor mantığından çıkmayan sorularda ne yapıyoruz? Alfa beta'ya dalıyoruz. 90'lar 2'ya da giden fazlaysa. Alfa beta. Hocam burası da alfa olur. Değil. Dikkat. Ters açıdan beta. Hocam bunun da sırtı 90 ya. Beta 90'sa alfa. Alfa 90'sa sırtı 90 olduğundan burası da beta oldu. Şimdi ne yapacağız? Üçgen seçimi çok önemli. Bir sürü var. Hocam bir bu var. Bir bu var. Sonra büyüğü var. Sonra buradaki büyüğü var. 4 tane üçgen var aslında. Ama ne yapacağız? Kenarları belli olan üçgeni seçeceğiz. Mesela bir tane üçgen bu. Hocam bunu seçebilirim. 2 kenarı var burada. Bir de x'e ait bir üçgen seçeceğim. x'e ait. Hocam şu üçgen değil. Çünkü bir kenarı var burada. Hocam x'e ait bir de şu büyük üçgeni seçebilir miyiz? Evet. Yani sarı üçgenle mavi üçgen benzer oldu arkadaşlar. Alfanın karşısı 2 bölü. Alfanın karşısı 8. Dur. İptal. Sildim. Çünkü 2 iken 8 olmuş. Kaç katı olmuş? 4 katı. Beta'nın karşısı üçgen beta'nın karşısı 4 katı 12 olacaktır orası E o zaman x artı 2 eşittir 12 ise buradan da x'e ne buluruz? 10 buluruz. Yani benzerliği bir de kolaylaştırarak çözmeni tavsiye ediyoruz tabi ki. Örnek 5 10 çıktı geldik örnek 6'ya. E ne var burada? 90'lar ama uçuşuyor. Dik üçgenden falan çıkmıyor soru o zaman da alfa beta. Alfa beta alfa beta alfa beta. E ne yapacağız? Kenarları belli 10 üçgen seçeceğiz. Şu ah olmaz. Çünkü iki kenar olması lazım. Hocam 4'e ait bir bu var zaten. Bir de bu var zaten. Evet bunu seçebilirim. 4 ve x. Sonra 9'u da kullanmam lazım. 9'a ait hocam şu üçgen var bir. İki kenar yok. Bir de şu büyük üçgen var. Yani büyük üçgende şunu seçecek olursak. Evet benzer üçgenlerimiz belli. Kırmızıyla mavi. Benzerliğe kırmızıdan başlayayım. Alfa'nın karşısı 4 bölü alfanın karşısı x eşittir. Beta'nın karşısı kırmızıdan başladım. x bölü beta'nın karşısı 9 yaptı. işler dışlar. X kare eşittir 36'dan x'i de böylelikle 6 olarak buluruz ve örnek 6'yı da 6 bulmuş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Yani şeyi bitirdik bu testi bitirdik. Bir sonraki videoda kenar açı kenar benzerliği testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.